Diyelim ki birkaç gündür senaryo E doğrultusunda yaşıyoruz. Ortalama bir tavşan yakalayıp 280 dut topluyoruz. Canımız dut çekmiş. Ama artık daha çok protein, daha çok protein almak istiyoruz. Şuraya yazayım, senaryo E'deyiz. Ve şimdi daha çok protein istiyoruz. O yüzden ne yapacağız? Daha çok tavşan yakalayacağız, değil mi? Şimdi de daha çok tavşan yakalamaya çalışmanın bedelinden bahsedeceğiz. Yani demek istediğim bir tavşan daha yakalamak istiyorsak vazgeçmemiz gereken şey nedir? Bir tavşan daha yakalarsam günde ortalama bir tavşandan iki tavşana çıkmış olurum. Yani senaryo E'den senaryo D'ye geçiyoruz. Vazgeçeceğim şey nedir? Burası artı 1 oldu. 40 duttan vazgeçmiş olacağım. Bu durumu burada görebilirsiniz. Eğer bir tavşan daha yakalamaya çalışacaksam, çalışırsam bu noktaya ulaşamam. Bu elde edilmesi imkansız bir kombinasyon. Üretim imkanları eğrisinin içinde kalmalıyım. Biz kısaca buna da ÜİE diyelim. Ama bir tavşan daha istiyorsam üretim olanakları eğrisinde aşağı doğru inep 40 tuttan vazgeçmeliyim. Yani bir tavşan daha yakalamanın benim için bir bedeli var. Ortalama olarak 40 tuttan vazgeçmeliyim. Bu durumun teknik dille anlatımı şu. Bir tavşan daha yakalamanın fırsat maliyeti 40 tuttur. Bunu şuraya yazayım. Bir ekstra tavşanın fırsat maliyeti, bu senaryo E'ye özel bir durum, sonradan göreceğimiz gibi her senaryoda durum değişiyor. Ekstra bir tavşanın fırsat maliyeti 40 tut. Senaryo E'de olduğumuzu varsayarsak, ekstra bir tavşan için 40 tuttan vazgeçmem gerek. Fırsat maliyetlerinden bahsederken bir terimi daha açıklayayım. Fazladan bir birim daha üretirken karşılaşacağımız fırsat maliyetini marjinal maliyet olarak da adlandırabiliriz. O zaman buraya da marjinal maliyet diyebiliriz. Bu videoda tavşanlardan ve dutlardan bahsettiğimize göre buradaki marjinal maliyet toplamaktan vazgeçtiğimiz dutlar ve avlamaktan vazgeçtiğimiz tavşanlardır. Kısacası vazgeçtiğim fırsatlardır. Başka senaryolarda marjinal maliyet tabii ki para cinsinden verilecek, mesela dolar gibi, Türk Lirası gibi. O ekstra birim üretmenin maliyeti parasal olarak her neyse o marjinal maliyettir. Başka örneklerle devam edelim ve fırsat maliyetini daha iyi anlayalım. Az önce senaryo E'deyken bir birim daha tavşan üretmenin yakalamanın maliyetini gördük. Diyelim ki senaryo E'deyiz ve vejetaryen olmaya karar verdik. Senaryo F'ye gitmeye karar verdik. Yani hiç tavşan yemeyeceğiz ve elimizden geldiğince çok dut yiyeceğiz. Senaryoya da sorgulanabilecek başka bir şey de 20 tane daha dutun, kolay bir rakam olsun diye 20 dedim, fırsat maliyetine ne olduğudur. 20 tane dutun fırsat maliyeti nedir? Bu da bir tavşandır. Öyleyse dut sayımı 20 arttırmak için bir tavşandan vazgeçmem gerekir. E senaryosunda olduğumuz varsayarsak, 20 dutun fırsat maliyeti 1 tavşandır. Bu bir marjinal maliyet değildir. Çünkü konuştuğumuz şey 20 birimin maliyetidir. Sadece bir tanesinin değil. Eğer bunu 1 dutun marjinal maliyeti olarak yazmak istersem, tek bir dutun bedelini bulmam gerekir. 20 dut 1 tavşan ediyorsa, iki tarafı da 20'ye bölmem gerekir. Fazladan midutun marjinal maliyetine, ki daha teknik bir ayrıntı vermem gerekirse, bu marjinal maliyet, şuralarda lineer bir bileşen, yani fazladan midut 1 bölü 20 tavşan demek. Eğer e senaryosunda fazladan miduta sahip olmak istersem, vazgeçmem gereken tavşan miktarı ortalama 1 bölü 20 tavşandır. Buna marjinal maliyet de denilebilir. Burada tekrar teknik detaylara girecek olursak, Burada bir eğri var, o yüzden sonuçtan tam olarak emin olamayız. Çok kafanızı karıştırmak istemiyorum, o yüzden bu örnek için bizim varsaydığımız yol daha kolay bir yol. Burayı lineer bir bileşen olarak kabul etmeye devam edelim. Böylece fazladan bir dut için fırsat maliyeti 1 bölü 20 tavşan. Başka bir deyişle fazladan bir dutun marjinal maliyeti 1 bölü 20 tavşan kadar. Bu işlemi eğrinin başka noktalarında da uygulamak mümkün. Geçen videoda oluşturduğumuz tabloları kullanarak da yapabilirsiniz. Bu eriyle değişik senaryolardaki fırsat maliyetlerini hesaplayabilirsiniz. Eğer senaryo B'deyseniz ve ekstra bir tavşan istiyorsanız bunun size kaç duta mal olacağını ya da daha fazla dut istemeniz durumda bunun ne kadar tavşan edeceğini bu eriyi kullanarak bulabilirsiniz.